Merhaba ben Profesör Poco X3 NFS'inin MIUI 1206 güncelleme raporuyla karşınızdayım. Türkiye cihazlarda yayınlanan bu güncelleme ile neler oldu, sorunlar çözüldü mü bunlara beraber bakacağız. Kanalımızda ürünleri uzun süre kullanıyoruz ve bunları size raporluyoruz. Takip etmenize fayda var. Belki bir sonraki inceleyeceğimiz ürün sizin almayı düşündüğünüz bir ürün olabilir. Şimdi önce güncelleme paketini bir indirelim. Ve yükleyelim. Ardından güncelleme ile ne değişiklikler meydana gelecek hep beraber görelim. Güncelleme paket bilgisine sadece Android güvenlik paketi Şubat 2021'e güncellendi. Sistem güvenliği arttırıldı bilgisi var. Bakalım neler değişecek. Yüklensin ve güncelleme tamamlansın. Devam edeceğiz. Evet güncelleme gerçekleşti. Şimdi temiz bir güncelleme olması için optimizasyonu gerçekleştirelim ve bakmaya başlayalım. Şunu unutmamakta fayda var. Güncellemeler yüklendikten sonra 48 saate kadar sistem kendisini bu güncellemeye optimize etmeye çalışır. Bu nedenle tam randımanla çalışmaz. Bunu daha önceki güncellemelerle yaptığımız içeriklerden görebilirsiniz. Şimdi Optimizasyonu tamamladıktan sonra bakmaya başlayacağız. Evet, optimizasyon da gerçekleşti. Şimdi görüntüleme hızında bir değişiklik var mı? Bunu görmeye çalışalım. Menü geçişlerindeki animasyon hızları bazı güncellemelerde sorun yaratabiliyor çünkü. Evet bir sorun yok gördüğünüz gibi. Bir de kamerada düşük ışıkta oluşan aberasyon devam ediyor mu? Çözülmüş mü? Ona da bakalım. Ayarlarda imaj sabitleme 50 Hz açık. 50 Hz Türkiye'deki elektrik şebeke, şebekesinin frekansı. Bu frekansta sorun oluşmaması gerekiyor. Evet, görünürde bir aberasyon yok. Sorun çözülmüş gibi görünüyor. Bir önceki raporumuzda elektronik imaj sabitlemenin düzgün çalışmamasından bahsetmiştik. Yukarıdaki kartlardan diğer raporlarımıza da ulaşabilirsiniz. Bu sorun giderilmiş. Bir de bir diğer frekansı da hızlıca bir görelim. Ayarlarda 50 Hz ve 60 Hz'lik iki seçenek var. 60 de, 60 Hz'i bu sefer aktif hale getiriyoruz. Evet, kamera kısmında bir sorun kalmamış gibi görünüyor. Bunun yanında MIUI 12.05 ile bir ısınma sorunu ve bataryanın daha erken bitmesi sorunları vardı. Birkaç kez şarj ettik ve sonuçlarda bariz değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Hem ısınma hem de pil tüketimi konusunda güncelleme ile sorunlar giderilmiş gibi görünüyor. MIUI 12.06 güncellemesinin işe yaradığını söyleyebiliriz. Şimdi... Bir de ısınma ve pil kısmına bakalım. Boştayken batarya 20 derecede, kullanımda 30 derecede, şarjda 44 derecede, işlemcide herhangi bir absürt durum oluşmuş değil. Cihazı ilk şarj ettiğimizde 65 dakikada şarj oldu ve bu bize toplamda 34 saat 48 dakika kullanım imkanı verdi. Bir sonraki şarjda 53 saat 38 dakika kullandık. Bir sonrakinde 44 saat 16 dakika kullandık. 39 saat 57 dakika aldığımız bir süre oldu. Ve son şarjda da 49 saat 4 dakikalık bir kullanım imkanı bize sundu. Evet MIUI 12.06 güncellemesiyle birlikte 12.05 ile gelen bütün sorunlar giderilmiş görünüyor. Bu Xiaomi'nin Poco kısmında çalışmaların tam gaz devam ettiğini ve cihaza verdikleri desteği sürdüreceklerinin bir habercisi olduğunu bize gösteriyor. Raporumuzu burada tamamlıyoruz. Yeni bir raporda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.